Gülten Demirdöven hanım gibi, uzman klinik psikolog Alanur Ozalp hanım gibi bunlara birçok sorunu kendileri çözebilen insanlar. Psikiyatrist İsak Pardo Bey gibi böyle çok değerli uzmanlar var, psikiyatrlar, psikologlar. Yani bizler bile yeri geliyor, danışıyoruz. E akıl akıldan üstündür, o ortak akılla hareket ederek e mücadele edilebilir. Çözümü var her şeyin.